Gönlüm sevdamın peşinden gider Akıl dinlemez bedeni terk eder Başıma geldin bir güneş gibi Sevdan böyle mi meşkeder? Çıktın ama gönülde sorun var Yağmurda ıslanmıştık, mevsim yaz Şimdi olduk iki yabancı, hala seviyorum Aşığım hala sana duruyor boş kalbimin yeri Gel otur ilk günkü gibi Seviyorum hala seni Aşığım hala sana duruyor boş kalbimin yeri Gel otur ilk günkü gibi gönlüm sevdamın peşinden gider akıl dinlemez bedeni terk eder başıma geldin bir güneş gibi sevdan böyle mi meşkeder akıldan çıktın ama gönülde sorun var Yağmurdan ıslanmıştık mevsim yaz şimdi olduk iki yabancı hala seviyorum ilk günkü gibi ilk günkü gibi ilk günkü gibi aşım hala sana duruyor boş kalbimin yeri.